Merhaba İyi günler sevgili arkadaşlar Yepyeni bir, bir videomda yine sizlerle beraberim Arkadaşlar bugün de size süpürge modelini yapacağım Ben daha önce böyle iki tane ördüm İki örnek çıkarttım sizlere gösterebilmek için Örneğimiz 19 ilmekten oluşuyor 19 ilmek ve katları arkadaşlar İsterseniz şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip diğer şişimde size gösterimini yapayım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim ilk ilmeğimi örmeden aldım tekrardan bir tane ters ördüm şişimin başını dolayıp bir düz iki ters Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Tekrardan bir sayalım arkadaşlar. 19 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir düz. 2 ters. 14. Bir düz. arkadaşlar şimdi bir düz iki ters bir düz arkadaşlar buraya kadar örneğimiz bir örneğimiz A tamamlandı arkadaşlar şimdi şişimin başını tekrardan doluyorum bir düz daha örüyorum arkadaşlar Şişimin başını tekrardan doluyorum. Bir düz daha. Şimdi ikinci örneğe geçtik arkadaşlar. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz. İki ters. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Şimdi bir sayalım bakalım arkadaşlar. Bir düz iki ters bir düz tekrardan şişimin başını dolayıp burada bir tane fazla örmüşüm arkadaşlar ilmek yapmışım arkadaşlar iki ters örüyoruz Evet. Örneğimizin şimdi arka sırasındayız. Arkasında hiçbir işlem yok arkadaşlar. Tersi, ters, düzü, düz olarak öreceğiz. doladığımız ilmekler de ters örülecek arkadaşlar. Ben bu sırayı sizinle beraber öreyim. Tekrardan iki, e, geldiğimizde bu sırayı size göstermeyeceğim arkadaşlar. 2 ilmek düz ördük doladığımız ilmek ters bir iki tane ters ördük 2 düz bir ters 2 düz bir ters İki düz Bir ters İki düz Bir ters İki düz Bir ters İki düz 1 ters doladığımız ilmekle ters örelecek 2 ters 3 4 doladığımız ilmeklerle arkadaşlar 5 tane ters ördük arka sırada tekrardan 2 düz Bir ters 2 düz bir ters 2 düz bir ters 2 düz Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, doladığımız ilmek ters ve iki düz arkadaşlar kenar ilmeklerimiz iki tane düz örüyoruz evet. geldik örneğimizin ön sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ördüm doladığım ilmeği Arka tarafta ters örmüştüm. Burada düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. Tekrardan bir tane düz örüyorum. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters 1 düz 2 ters arkadaşlar 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters bir düz bir dola tekrardan bir düz bir düz daha örüyoruz bir düz örüyoruz tekrardan doluyoruz bir düz daha örüyoruz arkadaşlar Toplamda doladığımız ilmekler, ilmeklerle beraber 7 düz oluyor arkadaşlar burada. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 1 doluyoruz. 1 düz daha örüyoruz. 2 tane kenar ilmeğim ters. Evet arkadaşlar örneğimiz böyle şimdi arka yüzüne geçeceğim arkadaşlar arka tarafında hiçbir işlem yok tersi ters düzü düz doladığımız ilmekler de ters olarak örülüyor arkadaşlar isterseniz ben arka yüzü öreyip ön yüzde görüşelim sizinle beraber Evet arkadaşlar şimdi geldik örneğimizin ön yüzüne. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters bir düz iki düz bir dola tekrardan bir düz arkadaşlar. 2 ters Bir düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz 2 ters. 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters tekrardan 1 düz 1 dola 1 2 3 ve 5 5 tane düz ördük arkadaşlar bir doladık tekrardan bir düz daha ördük 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters bir düz şimdi bir, bir kez daha bir dolama yapıyoruz bir iki tane düz örüyoruz kenar ilmeklerimiz iki tane ters Evet arkadaşlar. Örneğimizin ön sırasını bitirdik. Şimdi ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Ön yüzde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir düz, iki düz, üç düz, bir doladım, tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar. Iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 1 1 dola bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane düz ördük arkadaşlar. Bir doladık, tekrardan bir düz. iki ters. 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters Bir düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz daha son düzümüz bu Tek tekrardan bir dola 1 2 üç tane düz şimdi kenar ilmeğim iki tane ters evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar ben arka sırayı örüp geliyorum evet arkadaşlar Şimdi örneğimizin ön sırasındayız tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters ördüm 1 2 3 4 Beşinci ajurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz. Şimdi burada iki tersi bir alıyoruz. Bir terse düşüreceğiz arkadaşlar. Bir ters. Bir düz olarak ilerleyeceğiz. İki tersleri bir terse düşüreceğiz. Bir ters. Bir düz. 1 ters 1 düz 2 tersi beraber alıp 1 ters 1 düz 2 tersi beraber 1 ters'e düşürüyoruz. 1 düz 2 tersi beraber alıyoruz. Bir ters bir düz bir başını doluyoruz şişimizin bir iki üç dört beş altı yedi yedi sekiz tane düz örüyoruz burada arkadaşlar. Bir doluyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz daha örüyoruz. İki tersi bir terse düşürüyor, düşürüyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters. İkisini beraber alıyoruz arkadaşlar. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Tekrardan bir ters. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir dola bir iki üç dört kenar ilmeklerim ters örülüyor arkadaşlar örneğimizin arka sırasındayız arka sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar tersi ters düzü düz Ben arka sırayı örüp ön yüze görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir. 2. 3 4 5 1 doladım. 2 ilmeği düzden tersi beraber aldım arkadaşlar. 1 düzden tersi beraber aldım. Düzden tersi beraber aldım arkadaşlar. bir düz ördüm. Tekrardan iki ilmeğin yönünü değiştirerek ikisini bir ördüm arkadaşlar. İki ilmeğin yönünü değiştirerek ikisini bir aldım arkadaşlar. İki ilmeğin yönünü değiştirdim. Soldan sağa bir kesimi yaptım. Yani modelimizi şey yaptık. Kestik arkadaşlar. Bir doladım. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 tane düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru kestim. Bir düzle bir tersi kesiyorum arkadaşlar. Bir düzle bir tersi ortadaki ilmeği ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrardan iki ilmeğin yerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrardan iki ilmeğin yönünü değiştirerek soldan sağa bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doladım. 1 2 3 4 5 2 ilmek ters Şimdi arkadaşlar Arka yüzünde Bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz Sıra sonuna kadar Gördüğümüz bütün ilmekleri Ters olarak öreceğiz arkadaşlar Ön sırada görüşmek üzere Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadardı. Şimdi sizinle tekrardan örneğin kurulumunu yapacağım. Videomuzu burada bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. bir doladım bir ters iki düz Pardon bir düz iki ters bir düz iki ters düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz iki ters, bir düz, iki ters. Şimdi sayalım arkadaşlar sizlerle beraber. 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Bir düz. 2 ters. Bir düz daha örüyoruz arkadaşlar. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir düz, iki ters, bir düz, 2 ters. Bir düz 2 ters bir düz 2 2 ters bir düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz doluyoruz ilmeğimizin şişimizin başını 2 ters örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar. Umarım, umarım size yararlı bir video olmuştur. Anlatımımdan memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone ol olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hepinize sevgiler saygılar Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.